eğitim öğretim yılı 2022-2023 eğitim öğretim yılımız aslında Pazar itib pazartesi itibariyle başladı. Ee, bir hafta ana sınıf öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizi biz uyum haftası dediğimiz uyum seminerlerini aldık. Ama asıl açılış 12 Eylül'de pazartesi günü inşallah birinci sınıftan 12. sınıfa kadar bütün kademelerde okul eğitim öğretimi aşamış olacak. Ee, 90 bine yakın öğrencimiz var. 89 880 öğrencimiz bu sene eğitimde ders başı yapacaklar. Ee, yine 5.500'e yakın öğretmen meydarecimiz inşallah camiamızda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyorlar. 572 tane okulda kurumumuz. Eğitim ve öğretimi hazır bir şekilde inşallah son hazırlıklarımızla yapıyoruz. Ee, özellikle bu sene çok büyük bir çalışma yaptık. Çok büyük bir... Okullarımızda en hazırlık yaptık. Bu hazırlık kapsamında özellikle dezavantajlı okullarımız ve köy okullarımızın dokunmadığımız hiçbir okulumuz kalmadı. Bazılarını da bu hafta inşallah bitirmiş olacağız. E, 92 tane okulun büyük onarımını ve orta ölçekteki onarımını yaptık. Çatı değişiminden, ıslak zemin değişimine, kapı pencere değişiminden, iç ve dış boyasına kadar. E, geçmiş yıllara nispeten özellikle pandemiden de kaynaklanan bir durgunluk vardı. Bu sene çok daha hazır, çok daha nitelikli bir şekilde... Okullarımızı açıyoruz. Temizlik personeli sıkıntımız yok. 230 yakın işkur kapsamında temizlik personeli aldık okullarımıza. Sadece merkezden bahsediyoruz. İl merkezinde 480 sayı gayet iyi bir rakam. Bunların da tüm iş ve işlemleri sarı günü itibariyle bitti. Ve hepsi okullara dağıtıldı. İnşallah pazartesi günü bütün öğrencilerin masalarında ders kitapları, bütün öğrencilerimizin masalarında yardımcı kaynak kitapları, ilk defa bakanlığımız böyle bir uygulama yapıyor. Artı iş kur, personeli, öğretmenler sınıflarda öğrencilerimizi hazır beklen olacaklar. Diyet özellikle son 2-3 yıldır çok ciddi bir e, her anlamda böyle nitelikli, Kaliteli, fiziksel anlamda, donatım anlamında, başarı anlamında ciddi bir ime yakaladı. Bu sene de e, biz kendi bir önceki yıldan daha iyi olması için mutlaka ön hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yapıp ona göre bir yol haritası belirlemiştik. Geçen yıllar, bir önceki yıllara göre akademik anlamda çok ciddi bir başarı artışı oldu Türkiye. Genelinde sıralama artık verilmiyor ama her anlamda Türkiye'deki Siirt'in eğitim sıralaması çok ciddi yukarılara doğru çıkıyor. Yine bunun yanında proje kapsamında çok ciddi %300'lük, %400'lük projeye başvuru artışlarımız oldu. TÜBİTAK projeleri, özellikle Avrupa Birliği, Erasmus kapsamındaki projelerden bahsediyorum. Yine üniversiteyi kazanan kazanma oranı geçmiş yıllara göre çok ciddi anlamda yine bir artış sağladı. İlçelerimizdeki okullarımızı bitirmiştik Şirvan'da, Pervari'de yine kısa bir süre içerisinde kurtalan'da iki okulumuz faaliyete e, girecek. Merkezde Alparslan okulumuz bitti. Bu hafta eğitim öğretme e, orada başlayacağız. Eştepiti okulumuz bitmişti. Bu hafta eğitim öğretme orada başlayacağız. Yine Kürşat Güneş Şehit Kürşat Güneş e, yeni yaptığımız bir okulumuz. öğretim hattasında orada kutlayacağız. 24 derslikli son derece modern bir okul. Diğer yıkı yap kapsamında yıktığımız okullarımız vardı. Bunların İhalelerini e, normalde yapmak için her şey hazır. Sadece Hazine ve Maliye Bakanlığında bir onay bekleniyor. Fes edilen okulların yeniden ihale çıkılması için böyle bir prosedür var. Onları bekliyoruz. Bunun dışında İmam Hatip okulumuzun ihalesine bugün itibariyle çıktık. E, okullaşma oranlarımız son derece iyi. Özellikle ana sınıflarına değinmeden geçmek istemiyorum. Bu seneki ana sınıfı hedefimiz 5 yaşta %100. Yüz. Bütün öğrencilerimizin 5 yaştaki öğrencilerimizin tamamının okul öncesinde eğitime erişmesini e, istiyoruz. Bunun için 60 tane yeni dersi kaçtık. 16 tane yeni e, anaokulu yapıyoruz şu an. Ondan hazırlıkları bitti ve bu ayın içerisinde ihalesi yapılacak. Hani Siirt her sene çok daha iyi bir yere doğru gidiyor diyebilirim eğitim anlamında. En önemli e, konu, en önemli görevlerden tersi tanesi düşüyor. Ben verilere buradan özellikle eğitim öğretim yılının onlar için de hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü bir süreç beraber yürütüyoruz. Veriyle, öğretmenle, öğrenciyle aynı anda yürüttüğümüz bir e, süreç. Veriler bize güvensinler. Zaten pandeminin etkisi yok denecek kadar az. Anla şükür e, az okullarımıza maske falan kullanmıyoruz ama öğrenci isterse tabii ki kullanabilir. Ee, fakat şu an herhangi böyle sağlık noktasında problemimiz yok Okullarımız temiz Okullarımızın fiziki altyapısı sağlam ee, Velilerin Gönül rahatlığıyla öğrencilerini Okula göndermelerini talep ediyoruz Ve lütfen takip etsinler bize de güvensinler Öğretmenlerine güvensinler Okula kadar getirdikten sonra tamam bizim emanetimiz Bize teslim etsinler Geçen sene çok şükür hemen hiçbir öğrencimizin Belki burnu kanamadan bir yılı bitirmiştik Bu çok önemli bir şey İnşallah tekrar e, kazasız belasız Hayırlı başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılını geçirmiş oluruz. Ben bu eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz başta olmak üzere, öğretmenlerimize, velilerimize bütün sihirte hayırlı olması temenni ediyorum.